Cumhuriyet İttifakı çatısı altında tüm seçim bölgelerinde kendi logomuz ve adaylarımızla inşallah seçimlere gireceğiz. Bugüne kadar meclis dışarısında yeniden Refah Partisi olarak çok hayırlı hizmetlere imza attık. Meclis dışında olmamıza rağmen, medya desteğimiz olmamasına rağmen, yeni kurulmuş bir parti olmamıza rağmen EYT mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında... İstanbul sözleşmesinden çıkılması noktasında, LGBT sapkınlığına karşı uyanık olması noktasında, Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılması noktasında ve hepinizin çok iyi bildiği gibi pandemi sürecinde ne olduğu belli olmayan aşıların milletimize yapılmaması noktasında çok hayırlı hizmetleri yaptık. Milli görüşün misyonuna uygun bir şekilde hayırlara motor, şerlere de fren olma misyonumuzu, fonksiyonumuzu meclis dışında dahi çok mükemmel bir şekilde yerine getirdik. Cumhur İttifakı çatısı altında hiçbir şekilde baraj problemimiz olmadan milli görüşü, yeniden Refah Parti'mizi 21 yıl aradan sonra yeniden meclise taşıyoruz Allah'ın izniyle. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra mecliste Aynen meclis dışında olduğu gibi ama çok daha güçlü ve etkili bir şekilde milletimizin sesi ve soluğu olmaya devam edeceğiz. İşçimizin, memurumuzun, emeklimizin, çiftçimizin, köylümüzün maddi sıkıntılarından kurtulması için, alım gücünün, refah seviyesinin arttırılması için, paylaşımda adaletin tesis edilmesi için, Yönetimde adaletin tesis edilmesi için, kamuda israfın önlenmesi için, yeniden denk bütçenin gerçekleştirilmesi için, önce millet anlayışıyla kaynakların ve imkanların önce dar gelirliğe, önce ezilenlere, önce mazlumlara aktarılması için mecliste en etkili bir şekilde muhalefetimizi inşallah gerçekleştireceğiz. Bu İttifak gerçekleşirken ortaya koyduğumuz bu ittifakı gerçekleştirirken ortaya koyduğumuz mutabakat metnimizdeki maddelerin mecliste takipçisi olacağız. Bu milletimizin hayrına faydasını olan Mutabakat metnimizdeki maddelerin uygulanması için mecliste en etkili bir şekilde çalışma yapacağız. Yeniden Refah Partimizin Türkiye genelinde istihdama, ihracata kalkınmaya yönelik olarak hazırladığı 81 ilimize yüzlerce refah projesi kitabımızdaki projelerin uygulanması için, bunların hükümetin gündemine gelmesi için en etkili çalışmayı ve mücadeleyi inşallah yürüteceğiz. Nasıl ki kurulduğumuz günden beri önce millet dediysek önce ezilenler önce mazlumlar, önce mağdurlar deyip onların sesi ve soluğu olduysak 14 Mayıs'tan sonra yeniden Refah Partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu aziz milletin sesi ve soluğu olmaya devam edeceğiz inşallah. Dün bir dost meclisinde bir video gösterdiler. Yedili masanın CHP'nin milletvekili adaylarından bir tanesi. Diyor ki toplumda hoparlörden, camilerden ezan okunması büyük bir rahatsızlık oluşturuyor. Dolayısıyla biz iktidar olduğumuzda ben bunun mecliste mücadelesini vereceğim. Hoparlörden, camilerden ezan okunmasını durdurmamız gerekiyor. Biz ne dedik? Bu CHP ne kadar makyaj yapsa da, ne kadar kıyafetini değiştirse de o genetik yapısının değişmesi mümkün değil. İşte bu açıklamalar bunu gösterir. Diğer taraftan okul öncesi çocuklara Kur'an öğretmek çağ dışılıktır. Taliban zihniyetidir diyen bir CHP. LGBT Türk aile yapısına zarar vermez diyen bir CHP. Ayasofya'yı cami yapacağım, müze yapacağım diyen bir CHP. En son dün o videoda milletvekili adayı yerel kanalda canlı yayına çıkmış, efendim toplumda rahatsızlık oluşturuyor, camilerden, mikrofonlardan, hoparlörden ezan okunmasını durdurmamız lazım diyor. Mecliste başörtüsüne anayasal güvence getirmeye çalışılınca iktidar tarafından buna hayır diyen yedili masanın ortakları. Neden hayır diyor? laikliğe aykırı ifadeler barındırıyor Bin sene İslam'a bayraktarlık yapmış bir ecdadın torunlarıyız. İnancımızla, imanımızla, şehit kanıyla yoğrulmuş şu topraklardayız. Diğer bir ortakların seçim beyannamesinde ne diyor? Diyanet İşleri Başkanlığı'nı, inanç işleri başkanlığı yapacak. Diyanetin sadece İslam diniyle hizmet eden, İslam diniyle ilgili hizmet yapan bir kuruluş olması doğru değil. İslam'la olan bağlantısını kopartacağız. Dinler üstte olacak. İnanç işleri başkanlığı olacak. Okullarda zorunlu din dersini kaldıracağız. Kimseye, çocuğuna okulda din dersi öğrettiremeyeceğiz. Şu vaatlerle, şu söylemlerle biraz evvel ifade ettiğim gibi bin sene İslam'a bayraktarlık yapan şu milletin karşısına nasıl çıkıyorsun? Ve orada bulunan Muhafazakar mütedeyyin seçmenden tabandan oy almaya çalışan o dört tane partiye de hayret ediyor. Bu CHP zihniyetinin 70 sene 80 sene sonra yeniden iktidar olmasına vesile olmanın vebalini nasıl ödeyeceksin? Ama bütün bunlara şunu söyleyerek inşallah cevap verelim. Bu aziz millet 14 Mayıs'ta sandıkta bu yedili masaya hatta Yedili Maşa dediğimiz bu yapıya en güzel dersi sandıkta vermek bilin Allah'ın izniyle. İnşallah hem 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nı zaferle çıkartacak aziz milletimiz hem de yeniden Refah Parti'mizin milli görüşü İnşallah meclise taşıyacaktır Allah'ın izniyle.